Nerede evet, nerede hayır diyeceğini bilebilmek çok önemlidir. Biz çocukluğumuzdan itibaren kibar olalım, iyi çocuk olalım, işte dışarılara işte annemizin, babamızın hani öğrettiği böyle belli bir ahlak çerçevese davranabilmemiz üzere evet demeyi öğrendik. Hatta bırakın sadece anne babamızdan öğrenmeyi. Biz kültürel olarak hatta tarihsel olarak da evetemüsaitsiz. Özellikle Anadolu coğrafyası ve onun için Türkçe'de mesela "hayır" kelimesi bulunmamaktadır. Hatta 1623 falan ilk defa böyle hani "hayır" kelimesi bugünkü bildiğimiz "hayır" anlamına kullanırken bile hani o zamana kadar "yok" kullanılıyor, "yok hayır". Yani yokun içerisinde bile hayır var diye kullanılıp daha sonradan hani şerrin karşılığı olan aslında hayırlı bir iş anlamına, evet anlamına yine gelen hayır bir bakıyorsunuz ki sanki evet'in karşısına geçiyor. Yine aslında olur var ve sadece biz oluru biliyoruz. Olmazı bilmiyoruz ki zaten kainatın işleyiş sisteminde de olumsuz ek yok. Sadece ollar, varlar, yaplar var. Yani olur var. Biz de işte o çocukluk döneminden itibaren Anadolu'da ve bütün kültürlerimiz icabında dışarısına göre, dışarıyı idare edebilmek için önce dışarıyı düşünüp, kendimizi düşünüp görmemeyi öğrendiklerimizden dolayı birçoğumuz nerede evet'i Nerede bu evetin karşısındaki kelime olan ki aslında tam karşılığı da bulunmayan ve şu anda hayır dediğimiz kelimeyi kullanacağız. Şimdi sanki hani hayırla ilgili durum gördüğünüz gibi böyle birazcık değişik bir durum yani zaten olmayan bir kelimeyi nasıl kullanacağız diye soruyoruz ki hani bu gerçekten e, hani komik bir durum gibi. İşte biz arkadaşlar onun için. Nerede var, evet olur, nerede yok, hayır olmaz gibi bir kelime kullanıyoruz veya kullanmalıyız. Bir kere olmaz dedikleriniz zaten olur anlamına geliyor. Hayır dedikleriniz zaten <gülüyor> evet anlamına geliyor. E peki biz... Yok dediğimiz zaman da bir şeyi yok edebilmeyle ilgili bir potansiyeli anlatabiliyoruz. Onun için zaten şuur altımızda biz her söylenene kafa sallamak durumunda olduğumuz bir kültür yapısının içindeyiz. Öyleyse şimdi buradaki tam ihtiyacı belirleyerek biraz sondaj yapalım. Öncelikle kendi alanını bu dünya üzerinde sahip oldukları, ona emanet edilenlerin ne olduğunu fark edebilme yolunda biraz zayıf düşmüş olanlar kendi alanını belirleyemediğinde o alana dışarıdan herhangi bir tesiri, dış tesiri, enerjiyi kabul etmek durumunda kaldığı için sadece evet diyebiliyor ve evetler içeriye giriyor. Ve bu sefer her şeyi evet diyen olur olmaz yerde hayır diyebiliyor. Yani bu sefer o kişinin e, hayır diyebileceği bazen kendisine faydalı olan bir alanda olabiliyor. Çünkü nasıl ki evetleri otomatizma şeklinde evet her şey gelsin diyorsa bu sefer bazen de gerçekten faydalı bir şeye olması gereken bir durum ve halinin içerisinde de evetin yerine hayırı kullanabiliyor. Biz tabi şu anda bildiğiniz sisteme devam ediyoruz. Ama ilk başta anlattıklarımı hatırlayın. Belki bu, bu konularda farkındalık yaratarak yapacağımız bazı işlemler olabilir. İşte burada biz kendimize faydalı ve faydasızı, kendi alanımızın içine alıp almamanın kararını kendi değerimizi bilmeyle belirleriz. Eğer bizim bir değerimiz varsa o değerimiz ölçüsünde biriyle temas kurar ya da kurmayız. Ama eğer kendi değerimizi bilmiyorsak, o zaman başkaları çok değerli ya da değersiz görürüz. Oysa ki her varlık çok değerli ve çok kıymetlidir. Sadece alışverişlerimizin içerisinde sempatik kanunu gereği daha yakın hissettiklerimiz ya da enerji alışverişlerimizin bize fayda verecekleriyle daha yakınlaşırız. Ama bu daha uzağa koyduklarımızı sevmemek ya da onların aşağıda ya da çok yukarıda olduğu anlamına değil, şu andaki alışverişimizin, tesirleşmemizin, halleşmemizin, muhabbetlerimizin daha yakındaki kişilerle, daha yakın alacağımız kişilerle bizim için daha verimli olacağındandır. Özellikle çocukluk çağlarında sevgi alamadığından şikayet edenler, annesinin babasının yeteri kadar ilgisini ve özellikle onayını alamayanlar dışarıdan onay alabilmek için, kendi benliklerinden, kişiliklerinden vazgeçerek onlardan onay alsınlar diye alttan almışlardır. İşte bu alttan alma, idare etme durumları kendi varlıklarından vazgeçip her söylenene evet demeye, daha doğrusu hayır diyememeye sebep olmuştur ki, işte bu hayır diyememe alışkanlığı ya da hastalığı, rahatsızlığı kişilerin bu sefer dışarıdan her türlü olumsuz, faydalı faydasız bu sefer bir bombardamana sebep olması ve kendi varlıklarının yıpranarak artık kendi hallerinin tamamen hastalanmasına sebep olmuştur ki bu kişiler daha sonradan alamamak gibi dışarıdan bir şey emememek, isteyememek, kendi layık görememek gibi de çeşitli rahatsızlıklara karşılaşmış olabilirler. İşte bu sebeple nerede evet nerede de hayır diyebilmemizin en önemli sebebi kendi alanımızı önce belirlemekle başlar. Kendi alanımız, kendi değerimizi bilmekle başlar ki her birimiz aslında bu dünyada eşsiz ve bir tane parmak izimiz gibi özel varlıklarız. Ve işte o muhteşem bize emanet edilmiş potansiyeli ne kadar iyi kucaklayıp kendimizi ne kadar çok seviyorsak kendimizi sevdiğimiz oranda da sevilebilmeyi onaylarız. Onun için kendimizi sevdirebilmek için dışarının onayına değil... Tam tersine kendimizi severek kendimizi onaylamaya ihtiyacımız vardır ki. Onun için kendinizi sevmeye başladığınız andan itibaren onay merci siz olur ve başkalarına evet diyerek onların onayı ya da kendi zararınızı bile hani hiçe sayarak alttan almalara değil, kendi varlığınız için en doğruyu seçersiniz ki işte o andan itibaren artık bu benim için evet faydalı dersiniz. Ve olur dersiniz. Evet dersiniz. Ya da bu benim için faydalı değil. Ben buna yok hayır diyorum dersiniz. Onun için eskiler yok kelimesinin yanına hayırı, hani yokta bile bir hayır vardır diye kullanmışlardır ki, yokun aslında olumsuz enerjisini zayıflatmak için. Bakın. İşte bu bilgiler doğrultusunda bizler, kendi içsel seçim güçlerimizi karar, irade yani bir yerde müşahade, muhakeme ve karar enerjilerimizi doğru bir şekilde açarak nerede evet ve nerede hayır diyebileceğimizin durumunu belirleyebiliriz ki bizi zaten insan yapan kendi özgür seçimlerimizle kendi hayatımız için faydalıyı seçebilmektir. Güzel ve faydalı şeylere evet ve kendimize faydasız olanlara hayır yok diyerek onları uzak tutan şuurlu insanlar olalım. Sevgilerimle hoşçakalın.